...şetmez dedi, rüzgarla çalışan otomobil yaptı. Akalya kıta ihtiyaç duymayan araç şimdilik iki kişi. <Gülüyor> Atatürk Elektrik Elektronik Mühendisliği Kursu Kursörüm Yeni Projesi. Önce bir bisiklet vardı, sonra üç tekerlekli e, rüzgareneratorlı bir araç yaptım, e, daha sonra bunu otomobil haline. Tamamen dönüştürmeye çalıştım. Otomobilin çalışma mantığı oldukça basit. Aracın belki de en önemli parçası işte bu pervane. Pervane hareket ettikçe rüzgar enerjisi linoma vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüşüyor ve koltukların arkasına yerleştirilen akülerde depolanıyor. Daha sonra araç hareket ettirmek istendiğinde ise akülerde depolanmış bu elektrik enerjisi kullanılıyor. Yapımı dört harç otomobilin tüm parçaları yerli. Atak 420 kilogram ağırlığında ve saatte 135 kilometre sürat yapıyor ata köktür. Jeneratör olarak da kullanılabiliyor. Tabii ne görüyorsunuz? Döriyor. De Bu sürece elektrik üretiyor. üretmiş olduğu elektriği aynı zamanda evimizde veya iş yerimizde kullanma şansımız var. Bir can arabanın sembolik bir atasında şimdilik Antalya yazıyor. Mucit Kurtul Kurtel destekleriyle sepozye geliştirmeye hazırım diyor. Araç şu anda iki kişilik ama ileride Tam kapasite bir aile için dört kişiliğe çıkartılabilir. Bakalım rüzgar enerjisiyle çalışan bu şirin otomobili trafikte görmek mümkün olacak mı? Sıcaktan...